Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine ücretli öğretmenler konumuz. Ah ücretli öğretmenlerimiz ah. Yani gerçekten Türkiye'nin en fedakar insanları. Emin olun hiç abartısız söylüyorum. Ben de yıllarca ücretli öğretmenlik yaptım. Lakin Türkiye'nin en fedakar insanları kim diye bana sorarsanız emin olun ücretli öğretmenler derim. Evet ücretli öğretmenlerimizin Twitter'da da çok büyük yetkinlikleri var. Kadro istiyorlar haklı olarak. Ya düşünün bir okulda hem kadrolu öğretmenle ücretli öğretmen aynı işi yapıyorlar. Lakin hiçbir şekilde e, hak ve hukukları bir değil. Yani gerçekten adil değil yani bu. E, öyle e, söyleyelim. İşte e, ücretli öğretmenlerimiz Twitter'da da yazmışlar. Ücretli öğretmen, çeyrek maaş alan, yarım sigorta yatırılan, tatillerde ücreti kesilen, promosyon alamayan, kırtasiye ödeneği olmayan, iş güvencesi olmayan, MEP sınavlarında görev almayan, eğitim fakültesi formasyonlu olup yıllarca devletine hizmet etmiş fedakar öğretmenlerdir. Ya öyle bir şey ki ücretli öğretmenlik, yani bir anda yerinize kadrolu bir öğretmen atanıyor ve bir anda işinize son veriliyor. Düşünün, yani... Milli eğitimin, il ilçe, milli eğitimin iki dudağı arasındasınız. Yani yerinize acaba yarın işime gidebilecek miyim diye kaygılanıyorsunuz. Ama gerçekten yani Türkiye'de inanılmaz derecede ve Türkiye'nin nesillerini yetiştiriyor bu ücretli öğretmenlerimiz. Düşünün yani neticede yani ücretli öğretmenlerimiz böyle kaygılı olursa, nasıl böyle e, muhteşem nesil e, yetiştirebilirler ama yine bakın bütün bunlara rağmen e, Allah bin kere razı olsun hepsinden hepsinin böyle alnından öpüyorum gözlerinden öpüyorum e, çünkü Türkiye'nin gerçekten e, çok büyük değerleriler evet hemen e, kısaca e, etkinliklerine de e, göz atalım e, öğretmenlerimizin evet e, ücretli ee, öğretmenlerimiz 10.000 e, civarında bir e, atama e, bekliyorlar ve Cumhurbaşkanımızdan e, bekliyorlar. E, kalıcı istihdam elzemdir. Eşit iş, e, eşit ücret e, diyorlar. Evet, e, Branşlarımıza açılmayan kadrolar yüzünden ücretli çalıştık, atanamadık, yaşlarımız ilerledi. Şimdi ne emeklilik şansımız ne de bir başka güvencemiz var. ...yücretli öğretmenlere... ...diyakatlarına 10.000 kadro... ...aktır diyorlar... Ee, ...ve e, sayın devlet... ...büyüklerimizden kadro müjdesi... ...bekliyoruz diyorlar... E, ...Cumhurbaşkanımızdan ve... ...Büyük Birlik Partisi Başkanı... E, ...Mustafa Destici'den... E, ...bu talebi bilhassa... E, ...bekliyorlar... ...çünkü en çok onlar... E, ...haklarını e, savunuyorlar... ...okulda öğrencisi... ...rahat etsin diye... Odun kıran, sobaya kan, boya badana yapan, okul temizliği yapan, kalemi, silgisi, defteri olmayan, öğrencinin ihtiyacını gideren, kısacası okuldaki kahramandır. Bu fedakar öğretmenlere 10.000 kadro haktır. Emin olun bakın şu resim var ya ee, bak geçti şu resim gerçekten o kadar gerçek o kadar gerçek ki. Bunu ben e, bizatihi kendim yaşadım. Yani hiç abartısız. E, ya okulda öğrencilerimiz hasta olurlardı. Böyle e, onlara ıhlamur içirirdim. Böyle e, ya bakardım böyle gözüm gibi bakardım. Yani e, öyle söyleyelim. İnşallah ücretli öğretmenlerimiz hak ettikleri e, kadroyu, hakları alırlar. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Üç etli öğretmenlerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.